Sen baba mısın? Hı? Oğlum. Bana oğlum de Sen benim babam falan değilsin. Annem öldüğünde, ne azıya geldin. Ne bir baş sağlığı dilin. Şimdi geldiğin yere Tamam Al o adamların da <intip> Tamam Altı tane adam tuttum diye Adam mı lan He? Bir daha kalp aşma Aferin lan Çok güzel etmişsin İşte Bir adamım böyle çay yapacak ya Oğlum Bak bir daha anlatıyorum. İlk önce ne yapacaksın? Eski e, Demlediğin çayın içindeki bayat deyince Çayı boşaltacaksın çöpe Sonra Çayı boşalttıktan sonra Şu bardağı da şuraya koyayım Sonra öyle yaptıktan sonra Bak Bir dinle orayı. Burası en güzel kızın Yeni çayı dolduruyorsun bir fincan. Çok fazla koyma. Fincan alır kafana indirin Tamam. <gülüyor> sonra alttaki sıcak suyu al, üst yere koş. Öyle yaptıktan sonra kaynat. Öyle 5 dakika da yapıp getirme ha? Tamam. Şöyle bir yarım saat hatta gerekirse 45 dakika pişir lan. Ah Bu çay güzel olmuş bak. Bu çayı çok güzel yapmışsın senin maaşına zam yaptım lan. Senin maaşın 1500'ü, ben gittim maaşına 1980 yaptım lan. Yuppiii! Len len len len len! Sevinme lan! Bu nasıl sevinme? Len diye seviniyorum len diyen adamları zaten hiç sevmem len diyen var ya len adamları böyle kafasını tutup böyle böyle kellesini kestim geliyor var ya len diyenlere aşırı sinir oluyorum pıt diye böyle bıçaklı geliyor onlara ben en nefret ettiğim laf. he bu arada şu bizim caveti gönder tamam mı eee gitsin şu bizim aracı Alamadığımız kişiden aracı ister. Eğer aracı vermezse sıksın kafasına. Tamam. Bak hala benim yüzüme bakıyor. Ulan bak, siz beni delip etmek istiyorsunuz lan. He? Ulan oğlum, işinizi düzgün yapın lan. Ben size şunu yapın dediğimde yüzüme bakmayın lan. Olay oskoldu su kocum kafanıza ha Hülya. <gülüyor> <gülüyor> aleyküm selam aleyküm selam bir mevzu mi var hele bir mevzu var neymiş la bir aracı almaya geldim beni kemal baba gönderdi vermiyor vermiyorum parayı lan ne yapacaksın son kararım mı son kararım yok yok Şaka yaptım. İzleyici Joker e hakkımı kullanmak istiyorum. Nasılsın meleğim çocuğum? Ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adama bak lan. Adam işleri büyütmüş anasını satayım. Küçük bir dükkanla başladı. Çatısı bile yoktu lan. Adama bak. <gülüyor> Vanya anasını satayım. Demek ki işi iyi yapmak gerekmiyormuş. Kazıkçı olmak gerekiyormuş. La adam kazıkçı. Bizim 2010 yılında yanında Rüstem abi vardı. Adam çok güzel bir toz yapardı. Adam az para kazanıyordu anasını satayım. La bu adam hem kadını bilmiyor tostuna ama hem insanı kazıklıyor hem de dükkanı büyütüyor müşterisi ol nasıl bir şey arkadaş Aman ya. ben bunları konuşsam ne olacağım vallahi başka tost yok diye buraya geliyim of of selamun aleyküm aleyküm selam daha iyi daha iyi pardon pardon şubem kaydı heh Buyrun ne istirseniz Bana bir Tüm tuz <gülüyor> Ne yapıyorsun senin Ağlamaya çalışıyorum Vallahi seni tebrik ederim Ver o elimden öpeceğim ya Ver ya ver Eyvallah Sen şimdi niye benim elimi öpiysem Sen bu oyunculukla Oscar alırsın <gülüyor> Doğru diyorsun. <lan. gülüyor> Zaten oyuncunun oyuncu iyi olunca ödül vermiyorlar. Oyuncu yeterliksiz alıyor. Dünya kadar ödül alıyor. <gülüyor> bir ev dolusu ödül. Lan ne yapsam benim bu televizyon piyasa işlerine gürsem acaba? Vallahi iyi olur ha. Şöyle iki tane evde bir sürü ödül dolar herhalde. On tane dizi diziceysen. On tane dizinin yedisinden ödül alırım ödülünde hepsi üçer 5'er tanıya gelse ohoh vallahi ben köşeye dönerim o oyuncu mu olsam ama tostçu da iyi kazandırıyor. yani yüzü tostçu ol ya şimdi oyuncu olursan diziler 2,5 saat bir haftada çekim var ama kim uğraşacak oğlum boşver ya ama ben, ben niye kendim onunla? konuşayım ya Harbi ulan ben de bunun oturmuş bekliyorum. Hemen bana bir tane tüm tuz getiriyor. ben şurada oturayım. La sandalye bile yok Hea almadım ya Daha dükkanı yeri büyütmüşüm La oğlum bu sandalye, mekan mı olur Abi sen şimdi şöyle bir yere çömel Ondan sonra Sandalyeye gelin diyor sandalyeye oturursun He tamam Yere çömel yok anasını sakin Bu nedir ya bir daha buraya gelmeyeceğim ya. Aman aman. Çok kötü yapıyor adam ya. Vallahi bir daha buraya gelmeyeceğim. Burada bir telefon çağırayım. Alo. Selamünaleyküm evlat. İyi akşamlar. Ha ne oldu? Hı. Kardeşine kavuşmak için bir görev var. Nerede ne zaman? Şimdi. Adresi gönderirim şivan nereden çıktı ya? ne bileyim ya böyle otomatik yaptım neyse boşver evet. şşt lan ben sana adresi yolluyorum Ama bekliyorum Şuraya. Tamam. Kardeşim. Abi. Aslan parçası be. Gel bakayım şuraya. Aslanım.